<gülüyor> e, Merhaba listener'ım ben Serdar ve Sanresar. Hoş geldiniz ve giriyoruz göreve. Don Peotti. Is Might be. Might be brain, so <gülüyor> <gülüyor> bak bizi seviyor o yüzden <gülüyor> şey yapıyor test ediyor. You're credit good? Burnum kaşınıyor. Burnum sürekli kaşınıyor. Burnum hep kaşınıyor. Bir sonraki bir kısımda bir kısımda bir kısımda geldim. Burada nasıl geldim ya Ah be! Çok karizmatik görünüyor ya. Geçen bölümde de aynı kafet şey geçen seride de aynı kafetleri giymişiz. Demek ki seviyormuşuz böyle veya oyundaki belki en optimum kafetler budur. Çünkü böyle her şehre geçtiğimizde yeni bir yer açıldığı için biz de o yeni şeyleri eee test de ilerlemek istiyoruz. Aa, çok güzel de bir tavsiye geldi. Gerçekten harika bir tavsiye geldi. E, değerli bir ablamızdan eee bu şey için. E, import export için itha ithalat ihracat için. Dedi ki, neden vinci kullanmıyorsun? Çok mantıklı. Yani zaten vinç kullanalım diye de vermişlerdi. Vinci kullanmıştık bu görevlerin tanıtı bu işin tanıtıldığı görevde. Ben sadece unutmuşum. Bakın, bunu demeye çalışıyorum. Yani şurada kocaman kocaman binalar var. Bunların sadece pek azına girebiliyoruz. Yani o zaman Las Venturas azıcık daha böyle boşmuş gibi geliyor. Bir şeyde cevap vermek istiyorum. Abi neden her yerde araba var ve almıyorsun dediniz ya? Bazen soruyorsunuz. Onu baştan bir söyleyeyim. Ee, Dur, sağa sola park edilmiş, durmuş, orada öylece duran arabaları alıyoruz. Bilmiyorum böyle bir küçük bir kural olsun gibisinden. O şu an sadece beni uğraştırıyor ama insanları hemen arabalardan atmak istemiyorum. Vicdan değil kesinlikle ama. Bilmiyorum daha doğruymuş gibi geliyor. An anlamıyorum tam benden ama. Öyle. Hoş geldiniz. Evet bu aralar çok video da gelmedi. Ee, onda... Farkındayım, çok şey yapamadım, e, atamadım, video at atmak istiyordum normalde. E, ama gelecek yani, atabildiğim her zaman e, video atacağım. O yüzden e, o konuda merak etmeyin. E, dediğim gibi video konusu burası, bu YouTube, bu kanal sizler. Ve benim bu videoları çekmem e, benim için en önemli önceliklerden birisi. Öyle. Bunları söylerken bir yandan da şu an ne, ne olmuştu da bu hafta hiç çekemedim bir şey olmadı gibi düşünüyorum ama herhalde araya giren başka böyle küçük küçük şeyler mi vardı ya bilmiyorum ben hiç bilmiyorum. Yani. Neyse gidelim bir şekilde. Tam bu kadar bir çöl arabası da aha çöl arabası daha iyi olacak olur demişken hemen karşıma bir cip çıktı park halinde. Ben de affet ben bu cip. Jeep... Cüpin tekerlekleri fazla mı aşağıda ya? Oksavanam öyle geliyor. Neyse çok önemli o değildir herhalde. Evet burada da güzel bir e, bina işletme var gibi. Gayet güzeldir kendisi o konuda. Şey yapayım. Evet yine geçen videoda dedim, videoda da söyleyeceğim veya belki geçen videoda söyleyip kesmişimdir emin değilim çok yapıyorum böyle şeyleri. <gülüyor> e, videoları çok uzatmama eğilimim diyeyim ondan sonra yani bu ne demek yani çok aslında atıyorum 40 dakikayı çok taşmasını istemiyorum. Yarım saat civarı ideal ama uzarsa da 40 dakikayı çok taşmasını istemiyorum. O yüzden çok öyle 1 saat bir buçuk saatlik videolar görmezsiniz. Ee, en uzun işte yine podcast olur. Ee, arkadaşlarla beraber yaptığımız um, podcast'lerimdi konuşuyoruz yani kamerayı açıp e, oyun gündemini değerlendiriyoruz. Onda isterseniz eee Link koyu, koyu, koymadım sanırım hiç şu an kadar bu videolara link koymadım podcast ile ilgili. Ee, koyarım buralara bir <gülüyor> bir şey koyarım. Yeni bölüm yayınlanmış olur siz bu videoyu izleyene kadar. Öyle geldik. Tuhaf yere de geldik gerçekten bir ara başımıza artan. Kötü mü? Kötü yere de gelmiş olduk. Sanırım bu hafta oynadığım ilk oyun yine San Andreas. Geçen hafta da en son San Andreas oynamıştım. ondan sonra hiçbir oyun oynamamışım. Gerçekten hiçbir şey oynamamışım. Dışarıdaydım herhalde ya yani herhalde. Okey. bugün ilk dışarı çıkmam lazım. Dışarıda bir şeyler var. Dipt dışarı çıkmışımdır, Emin değilim. Hello. Hey anybody out here? The truth sent Hey, over here. Hey man, you alright? Canel, I'm fucking angry. Stone me, bloody crows. Where am I? I don't know me. I was having a drink. I was wanking off some fat tits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho. You did it again, didn't you? That boy, was look brought some tabs along. you a million times not to put stuff in my drink. Oh piss off, kid. Oh, I'm a friend of the truth said you guys might need a ride in the town or something. a raspberry. Not a raspberry. use out of Just stand up you We go through this every weekend. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody So where I'm taking I got a pal, Rosie. He's got some casino going down Okay. Bu sabah da böyle olacakmış yani. Kalkın! Tamam, arkadaşlar, 2 tane yolcu koltuğu olan bir araba bul. E, bunu düşünmüş olan gerekiyoruz sanırım. Geliyorum. Değerli insanlar, ben arabayı bulup bir geleceğim izninizle. Aşağı ineyim en yakın neresi falan? Aa dur kuzeye gidebiliriz. Kuzeyde vardır bir şeyler. Park halinde olan araç arayacağım. Evet, güzel. Yes, bir şeyler var mı? İkisi de mi Ranger onların? Özür dilerim. Aa, dandik bir araç buldum. Şurada başka bir araç yoktur herhalde. Var mı? Şurada bir şey gördüm sanırım. Yok, motor Aha, van buldum, van alırım hocam. Polver mecker'ı almaya gittim. Bu ne biçim araçtan nasıl bu ses? Buradan yukarı çıkabiliyoruz, sağa döneceğiz. Gördüğünüz gibi park halinde olan araçları. Alıyorum. Çünkü araba çalmanında bir onur var yani İnsan içindeyken çalmazsın o arabayı sıkıntı yani o. Travma yaratırsın. Sessizce alacaksın. Tekerlerin kanunu budur. Buradan yukarı çıkabiliyor muyum ya? Oho oğlum ne yapıyorsun be? Bir için sen bizim vanımızı çaldın biz de senin vanını çalacağız gibi bir kafaya gireceklerini sandım. Bilmeler. Bilmeler. Ah be işte tüm bunları daha iyi grafiklerle daha iyi bir atmosferde oynamak vardı ama sanırım şu an için bu atmosfer ve bu grafikler azıcık daha tercih edilebilir diğerinden. Diğerine göre. bir insanlar gelin. Sen, ya yanıma bu mu geldi ya? Yanıma diğeri gelseydi ya. Paul ve Macris, yılan çiftliğini mi götüreyim? Snake çiftliğinden götüreyim abi? So where's the rest of the band guys? Maca, where are the boys? I don't fucking know, do I? I remember snakes, lots of snakes. It's a snake farm not too far from here. We can go check it out. Anlaşıldı. <Gülüyor> yılan çiftliği look his oh iyi oh, oh, oh, ki oh. oh. oh, <gülüyor> burada... oh. oh, arkaya geçmişsin oh. <gülüyor> ya var da kusuyor şu an değil mi? Oh, oh. İyi kusuyor canım. İyi kusuyor <gülüyor> ha! Önde zaten ne de olsa arkayı göremez <gülüyor> deyip... Oh! <gülüyor> oh! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi kusun <gülüyor> ha! Hey hey! The good just trying to Oh! <gülüyor> I don't recognize this Manchester kid Oui on oh, <convergülüyor> <gülüyor> bu <allá gülüyor> diyalog ne kadar ediyor <gun İltiri sketch> ya Oo, oh, okay. İyi var geldik. Hey Aw, really oh, hey, E girelim var artık. Hey, mi işledin? Oo, adam ko peşimizden koşmaktan yoruldu. Olaya bak. Anladım. No wow. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Bu böyle bir manzaraydı. <gülüyor> Gelin evet. gelin gelin gelin gelin hiç hiç yapmanıza gerek yok. Gelin hocam gelin hocam gelin. Atlayın çabuk atlayın. Çabuk atlayın. Ha ikiz eksiz arkaya arka atladınız. Oh be. Akıllılıklar sizi. Anladım. bu görevi çok ilginç düşünmüşler çünkü görevi başlatmıyor Anlaşıldı. ne diyordum lan ben? kendi dediğim şeyleri unutuyorum gerçekten inanılmaz ya bunlar Aa ne diyordum ben ya? Hah, görevi direkt e, kumarhanenin önünde başlatıyorlar. Mesela e, bir telefon gelebilir. Sonra görev yeri şeyde falan ortaya çıkabilir. Kumarhanenin önünde başlamaktan başlatılmasındansa i̇şte, Tru zaten arayarak başlatıyor. Hiçbir sinematik falan yokken. Ee, işte telefon gelebilir ve görev doğrudan çölde başlayabilir. Orada bir kırmızı o işaret çıkabilir. Şu arabaya hala sürebildiğimi inanamıyorum. Ha, bak mesela buradan yıldız kapabilirmişiz ama zaten atlattık. Yani şu arabayla da polisleri atlat atlatabildiğimize göre polisleri atlatamayacağımız araba yok. da böyle bilinsin. İlan ediyorum böyle bütün şeye ilan ediyorum. Al bakalım. Hadi bakalım. Ha, Kaligula'ya gidiyoruz şimdi. Şeye de gitmiyoruz. Yok Yoksa... Evet, Kaligula'ya gidiyoruz. Güzel. Oraya da soyacağımız bir zaman gelecek. Soyacağız orayı komple. Abi, yol, yol atlayıp durmayın Allah aşkına. Gidelim bakalım. Rosie ve Gidelim bakalım. Rosie Rosie'nin büyük... Ken Paul, here to see Rosie. Hey, boss, there's somebody here to see you. Oh, go away. I have a migraine. Oh, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh, God. <laughs> my despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, my old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort a million miles away from anyone I've ever fucking known, and instead... I get this. Come on, it's me, Kent Paul. Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macca and Cole, sir. You ain't speckled dogs boss. I'm peeking on one right now. Top of the range, <laughs> man. Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit. With every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, son? Too numerous, oppressively insurmountable, <laughs> and depressingly fucking typical, even to mention. It's all right, bruv. Paolo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. right, for sure. Not you, Mecca. Oh, you twat. Unbelievable. <laughs> koltuklar güzelmiş ben de onlarla bir tane istiyorum. Şu an bu koltuk çok kötü gerçekten bu koltuk. İyi bakalım, görev geçildi. Saygınlığım artık hiçbir en ufak bir şey kazanmadım. Olsun. Olsun. Girip bir ya gerçekten Arabanın önüne atlamaya çalışıyorlar ve ben her defasında... Master Truck mı? Yok değil. Şaşırıyorum yani. Ben de her defasında neredeyse şaşırıyorum. Şaşırmam gerekiyor. Kesinlikle şaşırmam gerekiyor ama şaşırıyorum. Burada sevleyelim. Sonra gidip azıcık daha iş yapalım. Mesela ne yapalım? gidip yarışları falan yapabiliriz. Kim arıyor yine acaba? Efendim hocam? Dur, dur. dur, dur konuşma, bak, konuşma. Dur, duyamıyorum. Dur. duyamıyorum. Dur, Efendim? A, merhaba. Paolo. <gülüyor> Anlaşıldı. Göreceğiz, göreceğiz. Bazen hızlı açamıyorum telefonları sıkıntı oluyor. Çevirdik insanlardan da şöyle bir sevleyeyim ben ve gerekli işleri. Ah güzel motor hemen orada. Motor alıp motor alıp bir yere gideceğiz. Motor alıp nereye gideceğiz? Kuari görevlerini yapalım. Geçen videoda yapamamıştık. Ee, yarış görevleri de var aslında ama yeterince paramız var. Sarı bir para sorunu çekmeyeceğiz bu noktadan sonra. Çünkü yarış yaptıkça 10 bin 10 bin kazanıyor olacağız. Dur bakalım nerede bu kuari görevleri. Sen sağ taraftasın. Şuraya. Onları 12'den vuracağımıza eminim. CJ. Şey bir. Emekçi kendisi biliyorsunuz. Helal işler yapan. Para kazanmak için. Oldukça. Büyük emekler harcayan. Bir. İnsans, bir yurttaş, vatandaş. Elimizi yurttaşlık silahlarının ısısını bıraksak şöyle, Aynen. yurttaş haklarından gelen. Taş Hoca, hadi bakalım. Ne hiç gör bilmiyorum bu görevler neler. Sonraki teslimata ulaşmadan önce buldozerlerle yolu temizle. Kayaları temizle, okey. Bir kaya temizlendi, altı tane kaldı. Bu ne lan? Anladım. İki kaya temizlendi. Beş tane kaldı. Anlaşıldı. Bu böyle bir görev yani. Ya yetişecek miyiz bunu? Yetişemeyeceğiz gibi duruyor. Diğer mesela ilerideymiş. Dört tane kalmış. Zamanımız daha var. Şöyle yukarıdan aşağı yapalım mı? baştan yukarı çıkarken şeyi yaşamayalım. Sen nereye itirecez seni aşağıya itireceğiz. Anlaşıldı. Kay kayını nereye attığımızı hiç bilmiyorum. Bak şuradan düşelim. Aynen, oh mis gibi. Bunun için ekstra insana mı ihtiyacınız vardı gerçekten? Neden burasının işleyemediği, neden burada insanların sürekli gelip dinamik çaldığı belli oldu yani. Şimdi %90'ını ivme yapıyor. Sadece benden dozayla kaya falan istiyorsunuz ya. Bu mu gerçekten bütün olaylar? Keşke şöyle birileri saldırsa falan. Şurayı savunmak zorunda kalsak. Bir zorluk çıksa. iki dakikam kaldı. Şuna bak ya. Ben iki dakikada görev bitiriyorum yani. İlk taş ucağı görevini tamamladın. Sonrakiler için ofise git. Abi burada kalayım ha. ben böyle işi arkada aşağıda şey görüyorum. Onu alacağım. 500 dolar mı? Yani evet kabul edelim şimdi. Yaptığımız iş gerçekten hiçbir şey gerektirmiyordu. 500 dolar işte. işti. Nereden baksam 500 dolar da şu an. Ha, hayır demezdim yani. İki bulldozerde ben kullanırdım. Ne olacak? 500 dolar için. Okey, iyi bakalım. Şuradan çıkalım. Çıkabiliyorsak yani. Hayır, evet, oradan geleceğiz zaten. Gidip sevlemek istiyorum. Ama yakında hiçbir ev yok. Bu da beni çok şey yapıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir ev yok. Çabucak böyle vuzya gidip. Gelebilirim gibi hissediyorum veya Vuzia'ya gidip gelenekadar şurayı mı alsam ya? Ama Vuzia hemen böyle önde. Yani i̇çeri falan girmenize gerek kalmıyor. Hiçbir şeye gerek kalmıyor. O yüzden oraya gideceğim. Oho! Güzel de atlamış olduk. Bu da bir bonus oldu. Ya, Ters yöne girmişim. Okey! Ey! Veya şey yapayım ya. Ölmediğimiz sürece sıkıntı yok. Neden seviyorum ki? Ulan ölmediğimiz sürece gerçekten sıkıntı yok. Ama oyun donarsa veya kayıt çökerse bir şey olursa fena olacağız. Evet bu da bir şey yani. Olasılık diyeyim. o ya olsun canım. Bu, bu videoyu azıcık daha uzun tutarız. Ben bir şekilde keserim aradaki dipgelleri Alırım ederim. İllaki bir çözüm yolu bulunur. Helal işleri devam. Taş ocağı. Rakip firmalar tarafından bombalar kurulmuş. Buldozerleri kullanarak onları ilk bomba ofisinin arkasında. Onu güvenli bir yere götür. Bu ne abi? Rakip firmalar tarafından bombalar mı kurulmuş? Herhalde benim... Bomba değil lan bu. Oğlum nükleer atık şey yapmışlar ya size. Vince'in yanında bir bomba var. Onu güvenli bir yere götür. Anlaşıldı. Oho bombaymış. Bombaymış. Benim hatam. Tam dikkatli olmak lazım o zaman. Ben varıyla ittirdim öyle ittirdim. Bir şey olmaz diye. Altında ezilse bir şey olsa falan sıkıntı. Ya bunlar da aptal aptal sabotaj yapmışlar. Yani gerçekten çok tanıdık gelen bazı kumpaslara benziyor. Hiçbir Bence bu yeterince uzak. Sonraki bomba öğütücünün içinde güvenli bölgeye götür. Anlaşıldı. Patlama patlama patlama patlama patlama patlama. Of. Öğütücünün içinde mi? Ha yanında. Lan içinde demeyin. Öğütücünün içinde ben girer miyim? Onun ismi öğütücü. Aa. Neyse bu görevleri yapalım da. Son bomba öğütücülerin arasında güvenli bölgeye götür. Ve hiçbir şey yokmuş burada. Ya bak işte bu da bir içerik tamam mı? Bu bir içerik yani daha fazla oynamak isteyenler için. Para kazanabileceğiniz şey yapabileceğiniz bir içerik. Güzel bir şey yani bu. Ve ben bunu başar buna başarısız oluyorum şu an bir dakika. <gülüyor> Yapabilirim. Yapabilirim. Bana bir şans verin. <Gülüyor> Bombaların patlama alanlarından uzaklaştık. Anladım. Hey! Hey! Hey! Oho! Oho! Evet. Plot Twist. Bu dozarda patladı. Demek ki ölme şansımız var bir şey değil mi? Ben sarırım gidip teker teker görevleri yapacağım. olursam görürsünüz zaten. Dümdüz pişmanlık diye paylaşırım. İsmini pişmanlık koyup paylaşacağım. Yani videonun ismi pişmanlık ise siz benden önce biliyor olacaksınız bunu. Umarım öyle değildir. Umarım pişman olmuyorumdur. Umarım bugün doğru kararları vermişimdir. Bilmiyorum ama hızlıca yapılabilecek şeyler. Hemen buradayken zaten. Bu ne acaba? Taş ocağı yine. Bombacılar bir kamyonla kaçıyor. Güvenli bir yere ulaşmadan önce kamyonu kullanarak onları durdur. Hasar. Nerede bunlar? Abi neden böyle bir şeyimiz var? Anlamadım ben. Hasar mı vermem gerekiyor? Onlara bir şey yapmam gerekiyor. Ya neden bana bu şey veriyorsunuz? Anlamadım. Neren bunu kullanıyoruz onları yakalamak için. Ne kadar saçma bir iş bu. Ooooo! Onlar da kullanıyor. Anlaşıldı. Şu oyunda kullanabileceğim hiçbir... He he he sen oradan gidiyorsun ha? Ödeyim. Sen daha birler sıfırlar halindeyken ben bu oyunu oynuyordum. Değil, hayır tabii ki yani. Bir. Selam. Okey. Bir şey... Aha aha aha aha aha Hayır dur. Hayır dur. Dur dur dur. Evet evet. Aa gerizekalı. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç bin dolar. 3 görev tamamlandı. Oh, Çok korktum. Çok korktum patlayacağım diye çok korktum. hallettik. Bu güzel araçmış he. Bu egzoz mu? Bu egzoz mu? Yoksa üzerinden bir şey mi? Atış açıyormuş gibi bir hali var. Üstünden. Neyse iyi bakalım. Geri gelelim şuraya. Çünkü yapılacak iş var. Oh, şurası da bir yermiş ha. Burayı kullanır mıyız acaba? Ben burayı çok görmemiştim. Arka tarafı. Kahvenin önleşmeyi unutmayayım. Kahve tam böyle şeydeydi. Yani soğuk değil ama ılımış iyice. Azıcık daha ılsa tadı iyice kaçacak. Şöyle kötü olacak. Ulan oradayken sevleyebilirdim oyunu bir yere şey yapayım. neyse. Pişman olmam umarım. Kocam bir pişmanlıkmış kırdır her şey. Bombacılar yakalandı, cesetler ocağın diğer girişindeki kamyona yüklendi. Polisler gelmeden önce cesetlerden kurtuldum Okey. Olum. Yanlış bir şey yapmadım ben buradan. Direkt aşağıya atladım ben gaza gelerek. Yanlış kararlar Yanlış kararlar okay. Hala başarabiliriz Ben bunu hala başarabileceğimize inanıyorum Buradan geçemiyormuşuz Hiç sıkıntı değil Başırdıran kavram böyle engel engelleri tanımaz yani. Motosiklet tecrübesi arttı, atış ettim diye. Eee, sen artık motosikletle atış ettiğine göre seni kim tutar? Kim ne yapar? Wow, wow, wow, wow, oh ha ha ha. Okay. Bu görev zormuş çünkü geçecek hiçbir yol yok. Ben geri döndüm başladığım yere. Keşke yandan geçseymişim. Ya bütün olay zaten karşı tarafa ulaşmak. Abi hep bu kamyonlara kullanıyoruz? Yok mu daha hızlı hareketli bir kamyonumuz cesetleri ocağın ana girişine götür. Tamam. Ama o kısım zor değil. Dışarıdan yaptığın zaman gayet kolaylaşıyor bütün olay. Çalıştığım ocağın, madenin fiziksel varlığını... ...görmezden geldiğin zaman her şey okey. Yoksa oradan mı aşağı indireceğiz? Ocağın tabanlayın in ve cesetleri atışat. Aa cesetler sallanıyor. Kim lan bunlar? Düşmesinler. Düşmesinler. Düş düşecekler diyordum kopuyor şu an. Yok düşmezler. Düşmeyecekler gibi. Polis mi lan bunlar? Okay. Yeterince şüpheli işleri girişmediğimiz gibi gerçekten kendimizi iyice tehlikeli şey atıyoruz. Kendimizi <gülüyor> ateşe atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> nasıl gideceğiz acı yukarı götür diyor şu an. Aa, nasıl yukarı taşıyacağım ben bunları? Buradan geçebiliyor muyuz? Ha, oraya gidip, git diyor önce. Tamam. Tamam. Dampeli kamyonun, ha tamam anladım anladım. İni bak aşağıya aşağıya aşağıya aşağıya. Dördüncü görev tamamlandı güzel. Ee, okay ben böyle gideceğim. Yakasını dikmiş, ee, deri ceketin yakasını dikmiş, grizzarlar gibi böyle gitmek istiyorum. Saçını dikmiş falan böyle, saçını şey yapmış. Kom komple şeyiz böyle, tarzız bugün. Kamyon, kamyon style, kamyon tarzı. Ee, Okey, sonraki görev ne acaba? Sürüş tecrübesi arttı, ben de bu kamyonu kullandıktan, kullandıktan sonra daha iyi araba sürerim. Kamyon patlayıcılarla yüklüğü ve dikkatli kullanılması lazım. Çöldeki piste bırak. Anlaşıldı. Neden? Çöldeki pisti bırak. Çöldeki pisti ben satın aldım şerefsiz. Çöldeki pist benim. Benim lan orası. Şerefsizlerin yaptığı işe bak. Ben aldım onu. 1 dolara ben aldım. Ama enflasyon vardı o yüzden 80 bine çıktı yani fiyatı. Yapacak bir şey yok. Böyle değişimler olabiliyor bazen. Şöyle giderken bir tren falan çarpsa, değil mi? Bir gün şöyle bir kamyon şeyden çıksa önünüze çölden kocaman bir kamyon böyle kamyon böyle eviniz kadar bir kamyon. Bu kamyon benim evimden daha büyük şu an. Çok büyük bir ihtimalle çok daha büyük. Ben bu kamyonun içinde daha rahat iş mesela daha iyi döşerdim, şey yapardım. Şu varilerin hemen önüne kurardık. E, stüdyoyu. Orada video çekerdim. Varilerin arkasına koltuğu yerleştirdim. Çok güzel böyle manzarada dışarı izlerdim. Falan böyle bir şey yani. Bugün de kamyonda yaşama fantezleri kurduk. Düşleri kurduk. Durumumuz böyle sarılmaz çok. E, geldim ben pistte. Burası benim pistim ama... Okey. Tamam yani. Para vereceksiniz. Varileri bırak. Yumuşak kum patlayıcıları önleyecek. Tamam. Ulan kendi pistine patlayıcı şey yapıyorum. Çılgın akrobasi bonusu mu? 5. görev tamamlandı. Ulan çılgın akrobasi bonusundan daha fazla para aldım böyle diğer görevlerden. Sanırım bir 6. görev kaldı geliyor. Evet gerçekten de şey gibi görünüyor. Ben böyleyim, böyle okuyayım. Acaba kamyonun büyüklüğü nedeniyle uçak savalar bana atış eder mi? Mümkün olabilir böyle bir şey. Bak şuraya yıldız koymuşlar buradan uçmak istersek ya. Polisleri peşimizde dolaşırken. Ha, bunlar şey için koymuşlar, ha, böyle imkansız manevralar yap da... Polisler o kadar imkansız manervalar yapamazsın gibi. Güzel güzel! Güzel yedirmişler. Aferin. Hoşuma gitti. Tabi GTA 4'te bırakmışlar bu yıldız mekaniğini sonra. Ama güzel bir mekanikmiş. Benim çok hoşuma gitti. Hatta böyle yıldızları teker teker toplasak fena da olmazmış. Tam böyle şey zamanında. Ee... Aa uçak var lan burada. Om çöle ev kurmuş. Küçücük ev kurmuş. Benim evden daha küçük ev kurmuş. Birisi çöle. Beton evde değil. bu plastikten şeyden bir şey hazır bir şey. Ama uçağı var. Ya bütün servetini uçağa saklamış. Olaya bak. Zaten 200 bine çıkacağız bölümde. Abone değil yani. E, dolara. İnşallah 200 bin abone çıkarız da. O pek mümkün görünmüyor. Bu ne? Bir kamyon demir bırakmış. Sonraki tren gelmeden önce buldozeri kullanarak demir temizle. Ama neden? Yani şey... Demir yola neden bırakıyorsun? Çünkü demir yolu kamu alanı ya. Devlete haber versek ya hani bu... Burası bir şey... Oo. Ne olmuş lan? Birisi arabadan çıkmış. İlaç yöntemleresi herhangi bir gün galiba. Ben kahvemi bitince içecek bir şey bulamıyorum tabii ki doğal olarak. Şunu alayım ha. Ha. Ee, şimdi bunu ne yapacağız? İki dakikamız var. O, altı tane şey. Oğlum, oğlum, neden bunu buraya koydunuz? Ben bu patlayıcıları buraya mı getirdim ya? Patlayacak. Patlayacak. Ha yok. Tren geçerse patlayacak üzerinden. O yüzden üzerinden tren geçmesin ben geçeyim gibi düşünmüşler. Ee, değerli işverenlerim. Aslında şöyle bir sola bir sağa sağ şeklinde şey yapsam. Güzel olur. Aynen trenin yanında patlamasın. Elektrik trenin yanında patlasın. Hep milletimiz için çalışıyoruz. Hep Las Venturas halkı için çalışıyoruz. Görüyorsunuz. Biraz sonra ona tren yolunda patlamasın. Yolda patlasın. Hani Ticari malları bir şey olmasın. Diğer mallar olsun. Trafik kullanan malları olsun. Diyerek şey yapmışlar herhalde, bilmiyorum. Hani mesela şunda... Tren geliyor. Aman yarabbim. gir çık. Oho! Tren hayatta kaldık abi. 7500 dolar almışım. İyi. Hani gir dönüyorum o zaman. Ya yakında? Ev var lan yakında. Hadi eve gidip or orada da satın alalım bari. Yani 200 bin ulaştık zaten. Hazır bu kadar yakındayken o evi satın alırız. Orada size sonra giderim. Artık son görev de tamamlayayım abi. Kaçıncı görev bu? Altıncı görev 7 Yedinci görev Ne? Yapmadığımız şey kalmadı. Etmediğimiz halt kalmadı. Etmediğimiz kalmadı. 30 bin dolar mıydı bu? 300 bin dolar mıydı burası? Ben dolar 300 bin dolar olsa alamazdık. 30 bin dolardır. Korktum bir ara. Param gitti diye çok korktum. Param gitti diye bayağı korktum. Burası da standart bir ev işte gördüğünüz gibi. sağ kalit değişmedi. Çünkü daha bir şey tamamlamadık. Sonra gideriz. Woozie'nin görevlerinden devam ederiz. Triad'ın görevlerinden. bir bakalım. Ya bu da senin hatan. Buldozerin önünde duruyorsun abi. Buldozer doğal olarak tek bir amacı var hayatta. Hatta o iki ayrı ev. Hani evin bir tanesinin cipi var. Belki diğerinin sadece planörü vardır. Ben ben karadan seyahat etmeyeceğim abi. Karadan seyahat kim bir ezikler için yani. Ben uçacağım abi. Ben uçarak seyahat edeceğim. Ben planör alacağım. Ne gerek var arabaya? Bu kadar mübalideyken falan. Araba fiyatları uçtu abi. Uçağa girmemiz lazım o yüzden. Her şey uçarken bizim de uçmamız lazım. Anlıyor musun? Olay o. Ben o yüzden planör kullanacağım. Taş hoca Evet hocam. Bir polis öldürdü. Polisler gelmeden önce cesedi bulldozer ile uzaklaştırdı. Nasıl saçma sapan. O zaman beni çağırıyorsunuz yani. Çarmayın lan beni. İşte motosiklet skillerini arttırdığımız için buradan dümdüz aşağı atlayabiliyoruz. Ona az çok beni sevdiler Cesedi ve motosikleti vincin alabileceği noktaya götür. Motosiklet ne abi? Ha, Bu motosiklet. Neden hep polisleri bağlayıp polisleri öldürüyorsunuz abi? Yani oğlum polisler gelene kadar diğer kanıtları de. Dur dur dur dur kendine gel. kendine gel kendine gel kendine gel kendine gel kendine gel. Hayır hayır hayır. Yedi dakika. Ha, anladım bununla şey yapmak zaten senin için korkunç bir deneyim olacak. O yüzden sen rahat rahat şey yapman için biz sana yedi dakika verdik. Diyorlar. Anlayışınız için teşekkür ederim. Bir şey olursa da beni suçlayacaklar şerefsizler. Burası işe dönüşüyor herhalde ya değil mi? Yani bir işletmeye dönüşür buna. Buradan dolar gelir. Şimdi motosikleti al anladım. Ben bunu ittireceğim ne olur ne olmaz. Ha durdu o okey. Ben burada iyiyim dedi. Burası rahatmış kafamı şöyle uzatırım falan deyip. Motosiklet. Aa. Yani, um, bilemiyorum onu nasıl. Aha. Ah. Uh. Şimdi bulduzlara geri döneceğim ama önce yapmam gereken bir takım işler var gibi. Hayat güzel ya. Hayat bazen çok güzel olabiliyor ya. <gülüyor> hayır, hayır, sakın ha, sakın kendini öyle köşe falan... Sıkıştırma etmedi. Fena ederim seni. Görevde aslında böyle tasarlamışlar yani. yani o havada ama nasıl düşüreceğini sen bulacaksın. Puzzle'ın bir parçası o. bize Zekice tasarlanmış bu. İnsanın oyuncunun e, zekasına güvenen bir oyunu. Öyle şey değil. Basit bir şey değil yani. Böyle puzzle'larla çok karşılaşacaksınız. bak şu noktada sıkıntı çıkarman çok hoş değil sanki ya sen neden sağa sola kayıp duruyorsun ya ya ilerlesene abi oğlum hadi Git şuraya. Ya ben gireceğim vinçe e biraz sonra ya. Yeter bu kadar değil. Ben gireceğim. Gir şuraya. Vinçe e bin. Biz ne yapacağız ya? Vinçle cistet motorlu skuteri kamyonu ekle. Hayır hayır evet gel şöyle gel şöyle gel şöyle gel Evet in bakalım aşağıya Aynen bırak Bırak lan Oğlum bırak Bırak lan am Bırak şunu seni motosikletle birlikte alacağız Ha, önce motosikleti bırakalım seni bırakabileceğimi düşünüyorum bu konuda şeyim yalnız kamyonu bir yerlere götürmek için çok hızlı şey yapmam gerekecek şununla ilgili bir sıkıntı varsa çok sinirim bozulacak. Gerçekten onunla ilgiliymiş bütün sıkıntı. İnanılmaz sinirim bozuldu. çünkü şimdi gidip polise başlamam gerekecek. Okay. O bu görevi başarırsak çok şey zamanlar yani. Gel gel gel gel gel gel çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk seni şöyle alacağız hocam Hayır Hayır neredesin ha oh Oh be Kamyona bin. Kamyona bin. Oooo. nere nere? nereye Ocağın girişine git. Git lan çabuk ol. Çok ağırsın. İnşallah. İnşallah. O kadar uğraştık. Yükünü düşürdün dedi ya. Evet, evet evet biliyorum biliyorum. Bir ceset... Bir polis öldü... Ne zaman öldürmeniz ki şerefsizler. Her defasında aynı olay. Bir türlü... Şey, izlerinizi örtemiyorsunuz. Her defasında birileri öldürülüyor. Ve aşama aşama bir şeyler olacak desene. Sadece diyorsun ki şeyleri... Bir yere götür. Polisi ve şeyi Vince'e götür diyorsun. Ulan bu kadar saçma oğlum Mesela böyle bir tehlike de var. Çeşitli uçuşlar yani. Hah. Kamyona hemen binelim. Aynen bakın bu sefer... ...yükler oradan oraya sallanıp durmuyor yani. Çerçeve sınırlayıcısını açtığımız zaman sıkıntı. Çünkü oyun... Ee, ...mesela FPS'de frame per second FPS yani kare hız demek. Saniye başına kare hız demek. Saniye başındaki karı hızına göre kendi hızını ayarlıyor. Cesur ve motosikleti suya bırak. Bu mu? Bu kadar mı? Gerçekten muazzam çözüm bulmuşsunuz ya. Sakın, sakın, sakın, sakın, sakın, sakın, sakın, sakın, sakın, sakın, sakın, sakın, sakın. Evet. Çeşitli şeyler. Olaylar, durumlar. Sorunlar. Elitleşencak. Kesimler. Aa bak motor bu sefer yerinde. Karayızı yüzünden. Çerçeve sınırlayıcısını kapattığım zaman. Ki çerçeve sınırlayıcısı dediği de hani. Frame. Frame. Çerçeve olarak şey kare yani, kare sınırlayıcısını kapattığım için motor da havada değil. Yani şöyle gel şöyle, aynen aynen gel şöyle, bırak. Hayır. Bırak. Oh. Ha. Oğlum ters aldım motor, oh be. Korkuyorum artık, her şeyden korkuyorum, çok korkuyorum. Ne oluyor sana, Dur, sakin ol, sakin ol. Oh be. Hadi CJ yaparsın. Son kez hadi bakalım. sanırım bu seride hiç bu kadar zorlanmamıştım. hiçbir olayda. Zorlandım mı? Var mı bu kadar zorlandığım bir görev bu seride? Bu sanırsam 3. defa bitirdiğimiz seride bir definitive düşününde elimizde süre geçirebilirsek 4. defa şey yapacağız. Bitireceğiz. Kamyon lütfen ters çevrilme. Taşa çarptı ya. Taşa inanamıyorum. Taşa çarparak ters dönmüştü ya. Şöyle gideceğiz oradan. Taşa çarpmıyoruz. Her şey. Hayır, sakın. Sakın. Allah kahretmesin. Of. Çok korktum. Çok korkuyorum. Aa bunu suya düşürmeyeceğim. El frenini çektim şu an. Aşağıya Düşürdüm hocam. Oh be! Artık 2000 dolar para kazandıracak. Düzeni topla. Teşekkürler. taşacakları görevlerini 18 dakika 44 saniyede tamamlanın. Bir dakik görevleri kendi rekorlarını kırmak için oynayabilirsin. Aha! Oynarım ben onu, oynarım. Dampeli kamyonun bulduğu üzeri artık sürekli burada bulundurabilirsin. Tamamdır abi. Bulundururuz. Biraz söntürse ben şunu da aç ya. Gözlerimiz kanıyor ya. Ya bunu e, çeşitli modlarla, yamalarla falan şey yapabileceğimi söylediniz ama ben... lan buradan Ulan buradan çıkmayacakmışız ya. Ben böyle artık daha fazla oyunu şey yapmak istemiyorum. Böyle kurcalamak, bozmak falan istemiyorum çünkü buradan geçemeyeceğiz. Evet. Gerçekten bunu yapmak zorunda kalacağımızı düşünmemiştim ama yaptık. Çekilin, çekilin. Ha gidelim doğru düzgün bir görev yapalım da. Tatlı bir şeyde güzel bir ağız tadıyla oyunu bitirelim. Yani bu videoyu burada bitirelim. O Çok uzatmayacağım dediğim videoya bak. Ezeceğim ben sizi. Çünkü kocaman araba var yani. Polis <gülüyor> geliyor. Polis de zerim. Ben bu kamyonlar nasıl kaçtım o kanunlardan memur bey. Sizden mi kaçamayacağım. Bakalım neymiş bunda da. on don olarak kalıyor. Bazen böyle isim değişiyor. Yarışları falan yaptıktan sonra yarış isimleri de değişiyor. Buuzi. Oh Carl. Could least turn the lights on. Oh, I thought I had. But this window here must let some light in. Yeah. This perfect right here. This what we gonna plan heisen. Anyone else coming? Nah. Couldn't we have done this in my office? You have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Gizli işler, gizli planlar. what do we do? I guess we gotta make a plan. Speaking of plans. Do you have Bizim de toplantılarımız böyle sürüyor. Makineyi aldın, şehir planlama dairesine git tabii ki ama önce şuraya gitmem lazım bizdenize de. Spoiled bread diyor. Şeyi hiç hiçbir fikri yok yani. Plano Dairesi'nde güvenlik üst seviyede bela çıkarma, çıkarmayız. Yani bu arabayla, bu araçla herhangi bir şey olacağını sanmıyorum. Hiç dikkat çekmiyoruz. Her şey yolunda. Gayet sıradan bir yurttaşın, sıradan bir arabası. Trafik, her şey harika. Gördüğünüz gibi uyum sağlayabiliyoruz. Of, ulan bu araç çok kadar güçlü bir diyor. Araçtan çıkamıyorum ama bu arada. Ha yani çıkmak için biraz beklemem gerekiyor. Bu bir kamu Silahlarını görünür tutmak lazım silahlarım mı görünür tutmuyorum teşekkürler. Evet. Okay sir, are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Evet. Yeah, I'm only after some reference. Aynen, sadece gideceğim. Hocam iyi silahmış. Thank you. Teşekkürler. O zaman ben gidiyorum. Merdivenleri kullanabilirsin. Çünkü asansörler yok. Çünkü burası Delethiers Chicago. En üst katın en üst yerinde ve oraya gidiyoruz. Şu an eğer polisler gelirse dışarıda bizi bir Kamyon bekliyor olacak. Şöyle biz bir habitat bekliyor olacak. Yürüyebilen, hareket edebilen bir habitat bekliyor olacak. O yüzden yakında kurma varken kumar planlarını şey yapamazsın. Anladım belge deposunu. Ne yapacağız acaba? Ha ha Oğlum. <gülüyor> Bu eski klimalar zarar vererek yangın çıkartmaya çalışır. Yangın çıkart... Alarmı. <gülüyor> yanarak çıkıyorum. Ama umurumda değil çünkü itfaiye görevlilerini yaptık ve artık yanmıyoruz. <gülüyor> Şimdi plan tahliye için görüşüyorum. Aha. Hocam siz şuradan aşağı ineceksiniz, ben de buradan yukarı çıkacağım. Affedersiniz yanlış şey. Yanlış o. <gülüyor> o kadar kimsenin umurunda değil ki. Plan fotoğrafını çekmeye başardım. Yakalanmadan önce binadan uzaklaş. Damn fireman. Polisler yangın nedeniyle alt aha. Onu aldım. Güzel. Güzel. 3 cıldız olduk, arka. Güvenlik görevleriyle İşbirliği yapıyor. Hey hey. Hey hey selam. Etrafı dolaşabiliyor muyuz? Kim lan bu? Sen nereden geldin ya? Güzel de tam topluyoruz yani. burada bir şey yok. Bari bir şeyler alayım. Ya bir insan yem yemek yiyemeyecek mi ya? Dört yıldız olduk. Oo. Ben burası neresi? Burası da varmış mesela. Ooo. Eşimi sana. Kaç kaç kaç kaç kaç. Ooo dışarıda neler yapacağız acaba? 4 Dragons aynen oraya gidiyoruz. Ee, kumarhaneye saklanacağım ben polislerden. Saygınlığın artı artık 5 kişilik çeteyi yönetebilirsin. oo Koşa koşa, koşa koşa. Ya kamyon... Ey arkadaşlar sakin, sakin olalım sakin sakin yönetebiliriz tüm bu sürücü. Bu bir kriz sürücü, biz de bunu sakin... Bakın şimdi ben bir garaja gireceğim ve herkes sakinleşecek, anlaşıldı mı? Garaja girmeme izin verin, ondan sonra ben her şeyi açıklayacağım, her şeyi açıklayacağım. Sadece lütfen garaja girmeme izin verin, selam. Bakın garaja teslim olacağım. Bu da avukatım. Kanıtları sunuyorum ona. Ve gördünüz mü, memur bey, masumiyetimi kanıtlamış oldum böylece. Çünkü hayat böyle bir şey. Hayat böyle bir şey. Video acayip uzun. Merhabalar. Memur beyler nasılsınız? İyi misiniz? Buradan çıkamıyor gibisiniz. Oho! Ne oluyor lan? Ne oğlum? o ne olan lan? Kim saldırıyor? Neden bu saldırıyorsunuz? O da bu nelerin vardı? Bunlar neden herkesle dövüşüyor? Ne oluyor? Aa şuna bak bir de şey yapıyor Ama öyle yapmayacaktın yani bana şey yapmayacaktın. döverler öldürürler insanı. O arabayı, arabayın yönünü çevirebiliyorum. İlerleyin bakalım eze eze gidin hadi bakalım vatandaşları. Sen süremiyorsun da. Noldu lan? O! O ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Ben bunun için çok fazla çalıştım diyerek şey yapıyor. O! Baka bak şuraya bak bak, bak kaçıyor. <gülüyor> diğer Diğer hiç kimsenin o kadar değil ki. Herkes sadece bir şeyler yapmaya çalışıyor. şimdi ilerleyebilirsiniz sanırım. Woov oh, arabalar çarpa çarpı çarpı ilerliyorlar. Ooo. Oh. Ben gidip key e keyif alıyorum diyeceğim çünkü keyif alıyorum. Ben gidip e şey yapıyorum. Kayıt alıyorum. Bütün bu süreçten ben çok keyif aldım bir saat 10 dakika ama <gülüyor> azıcık zorlayalı azıcık da e, oldukça azıcık oldukça keyifli geçen bir saat 10 dakikaydı. Çok teşekkürler bu olaylar, olgular sırasında bana eşlik ettiğiniz için. E, çevreden bir sürü bir sürü insan geçerken bir kısmında silah taşınıyor artık. E, öyle. Ne diyecektim bilmiyorum. Like'larınız, yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Açıklamalarda bir sürü başlıklar, isimler, konular var biliyorsunuz. Oralara bakabilirsiniz. O hala Herkes bana laf atıp duruyor. Hayat böyle sanırım. Ee, yani sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte, huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dile bye bye.